Muzun cilde faydaları nelerdir? Muz lezzetli bir tropik meyve olmasının yanı sıra aynı zamanda bir iki ilave malzemeyle cilt ve saç dostu bir ürün haline de gelebiliyor. Cilt ve saç bakımınız için pahalı kremlere büyük paralar dökmeden önce muz mucizesinden haberdar olsanız iyi edersiniz. Muzu ana madde olarak kullanıp cildinize uygulayacağınız maskeler sayesinde yorgun cilt görüntünüzden kurtulabilir hassasiyetini azaltabilir, solmuş cildinizi yeniden canlandırabilir ve kuru cildinizi nemlendirebilirsiniz. Ayrıca muzun cilt üzerinde doğal bir botoks etkisi vardır. Cilt için muzlu maske tarifleri Pürüzlü ve kuru bir cildiniz varsa bu maskeyi düzenli olarak uygulayıp kısa bir sürede daha nemli ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı bal ve yarım muzu karıştırarak püre haline getirin. Temizlediğiniz cildinize kalın bir tabaka halinde bu maskeyi uygulayıp 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir defa uygulamanız yeterli olacaktır. Kuru bir cilde sahipseniz cildinizi nemlendirmek için bu maskeyi kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balı püre haline getirdiğiniz yarım muzla birlikte iyice karıştırın. Cildinizi uygun bir temizleyici ile arındırdıktan sonra maskeyi kalın bir tabaka halinde cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir defa uygulamanız yeterli olacaktır. Hassas ve kızarıklık problemi olan bir cildiniz varsa bu maskeyi uygulayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini yarım muzla birlikte ezin. Uygun bir temizleyici ile arındırdığınız cildinize maskeyi kalın bir tabaka halinde sürüp 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Ardından uygun bir nemlendirici sürüp bakımınızı tamamlayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki defa uygulayabilirsiniz. Cildinizi beslemek ve gençleştirmek istiyorsanız ihtiyacınız olan şey yarım muz, bir yemek kaşığı kaymak. Evet bu ikisi balla bir araya geldiğinde nefis bir kahvaltı olabilir ancak mideniz kadar cildinizi mutlu edecek bir maskeye dönüşmesi de oldukça basit. Muzu tek başına ezip püre haline getirdikten sonra bir yemek kaşığı kaymakla karıştırıp kalın bir tabaka halinde temizlenmiş cildinize sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi 2-3 gün aralıklarla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Uyguladığınız tüm muz maskelerinin içerisine yarım çay kaşı tarçın koyarak kan dolaşımını arttırabilir ve cildinize daha aydınlık bir görüntü sağlayabilirsiniz. Ancak tarçın ilave ettiğiniz maskeyi tüm cildinize uygulamadan küçük bir bölgede test etmenizde fayda zira alerjik reaksiyon gösterebilir. Saç için muz maskesi tarifleri Saçlarınız sert ve kırılgan bir yapıya sahipse, daha yumuşak ve güçlü saçlara sahip olmak için bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Saç uzunluğunuza göre yarım ya da bir muzu püre haline getirin. Yine aynı oranda avokadoyu içine katıp birlikte ezin. Hazırladığınız maskeyi saç köklerinden tüm saç uçlarınıza kadar dağıtın ve saçlarınızı bir bone ya da streç filmle sarıp yarım saat bekleyin. Daha sonra saçınızı normal rutininde yıkayabilirsiniz. Daha yoğun bir nem bakımı yapmak ve saçın doğal tonunu canlandırmak isterseniz bu karışıma bir tatlı kaşığı kakao yağı da ilave edebilirsiniz. Saçlarınız eskisi kadar parlamıyor ve gün geçtikçe matlaşıyorsa onları daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturmak için bu maskeyi kullanabilirsiniz. 1 bütün muzu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir yumurta beyazıyla birlikte karıştırıp püre haline getirin. Banyodayken saçınızı duruladıktan sonra havluyla ıslaklığını alıp bu maskeyi uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Mevsimsel koşullar ya da stres sebebiyle zaman zaman saç dökülmesi problemleri yaşayabiliyoruz ve dökülme miktarı sinir bozucu bir hal alabiliyor. İşte bunun için. Bir bütün olgunlaşmış muz ve 3 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp saç derinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçınızı bir bone ya da streç film ile kapatıp yarım saat bekletin ve durulayın. Muzu kullandıktan sonra kabuğunu da atmıyoruz elbette. İşte muz kabuğunun mucizevi faydaları. Dişlerinizi düzenli olarak muz kabuğu ile ovalarsanız hem rahatlıkla temizleyebilir hem de beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Muz kabuğu güçlü bir ağrı kesicidir. Özellikle eklem yerlerinde ağrılar için ağrıyan bölge muz kabuğu ile oğulur ve bu bölgeye masaj yapılırsa ağrı kesici özelliğinden faydalanılabilir. Özellikle topuk bölgenizde ya da ayaklarınızın altında çıkan nasırlara karşı da doğal bir ilaç olarak muz kabuğunu kullanabilirsiniz. Muz kabuğuyla nasırın üzerine masaj yaparsanız kısa sürede rahatlattığını göreceksiniz. Düzenli olarak bu masajı yaptığınızda uzun vadede tedavi edici özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Vücudunuzun farklı bölgelerinde oluşan silleri de muz kabuğu kullanarak dezenfekte edebilirsiniz. Bir parça muz kabuğuyla sillerin üzerine masaj yapmanız yeterli olacaktır. Tıpkı nasırlarda olduğu gibi düzenli aralıklarla kullanmanız halinde tedavi edici özelliğinden de faydalanmış olursunuz. Sinek ve böcek türü canlıların ısırıklarına maruz kaldıysanız ve kaşıntı problemi yaşıyorsanız tatilinizi sinek ilacı arayarak geçirmenize gerek yok. Bir parça muz kabuğunu sinek ısırığının olduğu bölgeye sürmeniz kaşıntıyı kısa sürede giderecektir. Sivilce problemi olan bir cildiniz varsa uyumadan önce yapmanız gereken şey çok basit. Yüzünüzü uygun bir temizleyici ile temizledikten sonra muz kabuğuyla nazikçe masaj yapmak ve tekrar yıkamadan uyumak. Sabah uyandığınızda ılık su ile yüzünüzü yıkamanız ve bu rutini düzenli olarak tekrar etmeniz halinde kısa zaman sonra sivilce probleminizde iyileşmeler görebilirsiniz. Düzenli olarak cildinize muz kabuğu ile yaptığınız masajlar sayesinde yaşın ilerlemesinden kaynaklanan kırışıkların hem düzeldiğini hem de ilerlemesinin yavaşladığını görebilirsiniz. Sedef hastalığı olan kişilerin de muz kabuğunun iç kısmıyla ciltlerine yaptıkları masajda iyileştirici özelliği olduğu görülmüştür ve bu tarihin eski zamanlarından beri süre gelen bir yöntemdir. Muz hava ile temas ettiğinde oksitlenme yapacaktır. Bu sebeple tüm maskeleri taze hazırlayıp taze taze kullanmanız önemli.